Bugün 30 Aralık 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Koç burcundaki ay ilk dördün fazında. Sabah erken saatlerde ay Oğlak burcundaki güneşle dik açı yapacak. Yeni fikirlerimiz ve girişimlerimizle ilgili farkındalıklar yaşayabilir, işaretler alabiliriz. Bu saatlerde daha ciddi ve kararlı hissedebilir, görev ve sorumluluklarımıza odaklanabiliriz. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta ve karşı cinsi anlaşmakta da zorluklar oluşabilir. Ay ile Mars arasında oluşacak uyumlu görünüm sabah saatlerinde enerjimizi yükseltirken daha girişken ve cesur davranmamızı da sağlayabilir. Ancak hem Mars'ın hem de Merkür'ün retro olması iletişim sorunlarına karşı dikkatli olmamızı gerektiriyor. Kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, gereksiz riskler alabiliriz. Duygu ve düşüncelerimizi de abartabiliriz. Kişisel inanç ve felsefelerimizi öne çıkarıp aşırı savunmacı olabiliriz. Duygusal ve dürtüsel tavırlarımızı bu saatlerde kontrol etmekte fayda var. Bedensel olarak ay koç burcunda ilerlerken çabuk sinirlenebilir ve ani tepkiler gösterebiliriz. Gün genelinde stres kökenli baş ve migren ağrıları, eklem, kas ağrıları gözlenebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.